Herkese selamlar, bugün karlı bir güne uyandık. Ee, daha önceden ufak tefek kar yağmıştı ama bu, buna benzer hiç bu kadar çok yağmamıştı. Şöyle bir sitenin etrafında bir dolaşalım <gülüyor> diyelim. <Senin kalbin> <gülüyor> evet. Avrupa Birliği bayrağını koymuşlar. Yalnız... Normalde sokaklar bu kadar kalabalık değildi. Kar yağınca birazcık daha kalabalık oldu ortalık. Şöyle yürüyen insanları ya da şuradakileri falan görmek çok fazla mümkün değil normalde burada. Arabalar tabii biraz daha yavaş gidiyor şu anda. Bugün ben de araba süreceğim. Umarım sıkıntı olmasın. En son Ester beraber bir kar maceramız vardı Trabzon'da. Hatta onun görüntülerini falan da koyabiliriz. Benim cahil cesaretimle birlikte karlı bir havada rampadan aşağı inerken çılgınca kayışımız vardı. Onu da uzatladık çok şükür. Hızla kayıyoruz. Bayanım. Allah Olay yavaş, hızlanma. Hızlanıyorum, kayıyoruz. Allah, Allah, Allah! Çok çarptık mı acaba? Çarptık. Allah kayarsa. çekiyor musun şu anda yandan çekme istersen beni Evet arkadaşlar yaz yavaş düşeyim mi tamam yavaş yavaş yürü yani ama Kamera kameramanlık bunu gerektirir Evet arkadaşlar şu anda kameranın başında Esra'nın var bu çekmeye çalışıyor beni ha <gülüyor> Evet ee, Biraz korka korka dışarıya çıktım Arabayla Açıkçası heh, Şu ana yol önemli Ana yola girdik mi tamamdır Ama yine de çok dikkat etmek lazım Hem sizlere de şöyle bir böyle iyi. Sadece ara sokaklarda sorun var. deymiş. Ana yollar daha fenaydı. Şey, ara yollar çok daha fenaydı. buralarda en azından şey hani daha açık hem işlek olduğu için hem de ana sağlam tuzlama yapıyorlar ciddi yani. Bazen görüyorum tuzlama araçlarını. Aynı bizim Türkiye'deki gibi araçlar. Ama fazla tuz basıyorlar gördüğüm kadarıyla. döner kavşak. Arkadaşım hemen laf etti. Niye Türkçe anlatmıyorsun falan dedi. Hani bu Almanya'ya gidip giden gurbetçiler var ya kendi ablası da Almanya'ya gitmiş. Almanya'ya giden gurbetçiler döndüklerinde ya bunun Türkçesi neydi falan diye soruyorlar ya. Sen de böyle mi olacaksın falan diyor bana. Ama o konuyu anlıyorum şey anlamında. Ee, şöyle söyleyeyim. İnsanlar biraz Fazla kaldığı zaman işte normalde Türk İngiltere'ye gelmiş ya da işte farklı bir dil konuşulan bir yere gelmiş. Fazla kaldığı zaman e, o ülkede e, tamamen İngilizce'ye maruz kaldığı için e, Belli bir noktadan sonra bazı kelimeleri yani Türkçe'de ol Türkçe'de nasıl desem Türkçe'de iyi anlatılamayıp da İngilizce'de daha iyi anlatılabilecek kelimeleri işte böyle Türkleri anlatırken şey oluyorlar. Ee, daha zorluk çekiyorlar. Ya bunun Türkçesi neydi falan diyorlar. Ha bunu bilerek yapan da var bilmeyerek yapan da var. Bilerek yapan şöyle ben İngilizce biliyorum ayakları yapmaya çalışanlar. Ha neydi bunun şeyi falan böyle bir acayip konuşuyorlar. Lastikli gibi. Bilmeyerek yapanları anlıyorum. Yani olabilir. Çünkü... Ee, Şeyinde de gördüm gerçekten de gördüm. Bazı kelimeler de mesela direkt şey yapmıyor. Mesela biz e, çıktı alacağız falan diyoruz. Hatta ona tam örnek değil ama aklıma bu geldi şimdi. Çıktı alacağız diyoruz. Var mı çıktı alabileceğimiz bir yer? Burada küçükler şey diyor. Çıktı mı? Hani çıktı ne ya? falan diyorlar böyle. Printer falan deyince ha printer edeceğiz falan deyince ha tamam öyle desem diyor. Çıktı ne? falan diyorlar mesela. Ya buranın da şöyle bir durumu var. Hiç daha yok arkadaş. Hepsi dümdüz. Her yer düz. Her yer düz olduğu için hani böyle ya bir tepeye çıkayım. Şöyle bir tepeden bakayım diyemiyorsun. Ya da tepelere kar yağdı mı falan olayı yok burada. seyiremiyorum. Ama kar yağdığı zaman gerçekten insanda bir şey oluyor ya. Hani hoşuna gidiyor. Hani çocuklar çocuklaşıyor falan böyle. Nesli günler aklıma ya bir neşelenme var yani. Sosyal medyada da bakıyorum. Hani kar yağdığı zaman çok ciddi bir etkileşim oluyor. Fotoğraflar için ben mesela şimdi yola çıkmadan önce bir sürü paylaşım yaptı Diyorlar ya hani kar ya kar ya fotoğraf paylaşmadım sayılır bu falan gibi. ancak kumarım daha fazla yağmaz. Gerçi şu anda yağmıyor. Ama bundan sonra da yağabilir. Yürüyerek zor yani. Yürüyerek gidebileceğim markette bir şey oldu. Fiyatlar daha yüksek oluyor. Aynı Türkiye'deki gibi aslında. Değişmemiş şey o. Hani biz niye BİM'e gidiyoruz? Bakkala gidiyoruz. BİM daha ucuz çünkü. Ha bu arada eskiden eskiden ucuzluyorlar ama son durum bilmiyorum. Evet bu bu videomuz da bu şekilde olsun. Yavaş yavaş toparlayalım. Yani aslında yakın zamanda çektiğim için bir sonraki videoya çok ciddi bir hazırlık yapmadım. Sadece hani kar yağdı. Bunu kaçırmamam lazımdı. Bu karlı şeyde, e, düzende. Ortamı görmenizde fayda. <gülüyor> Ortamı size göstermek istedim. O zaman Tekrardan haberleşmek üzere. Aynı yolda izlemek istemiyoruz. Daha önceden çektiğim yolda hemen hemen aynı yolda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.